eksi 4t kare eksi 12t, eksi 9'u çarpanlarına ayıracağız. İlk başta bakmamız gereken şey şu, bu terimlerin ortak bir çarpanı var mı? İlk iki terim 4'e bölünüyor, son iki terim de 3'e bölünüyor ama hepsini birden bölen bir sayı yok. Hepsine eksi 1 parantezini alabilirsiniz tabii ama öyle yaparsanız, o zaman ne olur? Bu ifade eşittir. Eksi 1 çarpı artı 4t kare Artı 12t, artı 9 olur. Böyle yazsanız bile tüm terimleri bölen bir sayı yok. İkinci dereceden olan terimi, t kareli terimi dağıtamıyoruz. O halde terimleri kendi içinde gruplara ayırmalıyız. Grupları ayırarak çarpanlarına ayırırsanız doğru yanıta ulaşırsınız. Ama bu ifadenin öyle bir özelliği var ki, bu özelliği görür görmez çözmeniz daha kolay olacak. Bunu anlayabilmek için burada küçük bir ara verelim. Ekranın sağında size bir şey göstereyim a artı b ile a artı b'yi çarparsam ne olur? İki terimli bir ifadenin karesi olur. a çarpı a, a karedir. a ile bu b'yi çarparsak, artı ab, b çarpı a, bu da ab'dir. Son olarak b çarpı b var, bu da b karedir. Ortadaki iki terimi toplarsak, a kare artı 2ab artı b kare eder. Bu, iki terimli bir ifadenin karesidir. Peki, bu ifade yani 4t kare artı 12t artı 9 bu kalıba uyuyor mu? 4t kare bir sayının karesidir. O halde buna a kare diyebiliriz. Peki, burası 4t kare a kare ise a nedir? Burası a kare ise a bunun kareköküne eşittir. Yani 2t'dir. Bu da b kare ise, bunu farklı bir renkle yazayım. Bu terim b kare ise 9, b kare ise o halde b de 3'e eşittir. Tabi bu sayı illa 3 olmak zorunda değil, eksi 3 de olabilir, artı 3 veya eksi 3 olabilir ama bu sayı 2 çarpı a, b'ye eşit mi acaba? Şu anda ortadaki terim bizim için çok önemli. 2 çarpı a, b'ye mi eşit? Bakalım. 2t ile 3'ü çarparsak sonuç 6t eder. Onu da 2 ile çarparsak 12t eder. Bu ifade yani 12t, 2 çarpı 2t çarpı 3'e eşittir. Yani 2 çarpı ab'ye eşittir. Bu terim eksi 3 olsaydı ortadaki terimin eksi 12 olması gerekecekti. Ama şu haliyle artı 3 geçerli. Yani bu ifade bir tam kare açılımına uyuyor. Bu ifade bir iki terimlerin karesidir. Bunu çarpanlarına ayırırsak, yani parantez içindeki ifadeyi çarpanlarına ayırırsak, dışarıda eksi 1 var, unutmayın. Bu ifadeyi yani 4t kare artı 12t artı 9 ifadesine a artı b çarpı a artı b şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Bu da nedir? 2t artı 3 çarpı 2t artı 3. Yani 2t artı 3'ün karesi diyebiliriz. Buradaki kalıba uyuyor. Tabii baştaki eksi 1'i unutmayalım. Grupları ayırarak da çözebilirdiniz ama bu özelliği fark ettikten sonra bu şekilde çözmek çok daha kolay bu bir sayının karesi bu da başka bir sayının karesi karesini aldığınız bu sayıları birbiriyle çarptıktan sonra 2 ile de çarpınca ortadaki terimi elde ediyorsanız bu ifade bir tam kare açılımıdır